Mustafa Bey şöyle Yavuz Şen ve Dilek Yıldız kardeşlerimin şöyle bir fotoğrafları vardı canlarım benim canlarım benim güzel kardeşlerim şöyle bir ekrana yansıtalım Elazığ valimiz için değerli valimiz için şöyle çok güzel bir hediye hazırlamışlardı Erkaya Yırık ve Elazığ Spor adında çok güzel anahtarlık hazırlamışlar Yavuz Şen ve Dilek Yıldız kardeşlerim kendilerine selamlarımı yolluyorum. Çok da güzel görünüyorsunuz, harikasınız. Elazığ Spor'a gönül vermişler. Sayın Valimizi çok seviyorlar ve ulaştırmak istiyorlar. El emeğiyle hazırlamış oldukları bu anahtarlığı. Yüreği güzel iki kardeşime selamlarımı yolluyorum. Biliyorsunuz özellikle engelli kardeşlerimin sesini ben programında duyurmaya çalışıyorum. Sizler için yapabileceğimiz ne varsa yapmaya da çalışıyoruz. İnşallah mutlu olmuşsunuzdur. Yüzünüzde güzel bir tebessüm oluşmuştur Yalışan ve Dilek Yıldız'la beraber. Hepinize selamlarımı yolluyorum. Güzel kardeşlerim benim. Sizinize Sizinize sevgilerim. Sevgilerim. Melisa abla engellilere destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. İyi ki varsın demiş Dilek Yıldız. Dilekciğim çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hem o el emeği göz nuruyla yapmış olduğun o güzel anahtarlık, o güzel hediyen için çok teşekkür ederim. Bir de ulaştırmışsınız. Çok öpüyorum sizi. İyi ki sizler varsınız. İyi ki sizler varsınız. İsimlerinizi görmek bile beni mutlu ediyor. Hep var olun. Hep gülün. Hep mutlu olun. Hep de yanınızdayım. Bunu da iklim.